Hala mı çıkıyor? Artık takip edelim Abi asansör asansör lütfen asansör gelme Gelme asansör hadi hadi, hadi. seni Allah oh. <gülüyor> İşte o video geldi SCP Containment Bridge Ama Unity ile yapıldı Ama farklı Ama bildiğiniz gibi değil Başlayalım Ben tabi oyun ekranda değil Evet, New Game diyorum ve başlıyorum. Şimdi Player Name'imiz ne olsun? Bir de ismimiz ne olsun? Sınıfta Auro RAM yapalım. Şöyle bir. Tamam. Map Seed. Seed'imiz ne olsun? scp de Şöyle bir de var. Team. Bir harfini kabul etmedim. Office Key. Office Key'imiz yok. LoreFriend Remote. Isma efekt yok. In-Game Experience. Lore LoreFriendler olsun. Yani çok oyunu bilmiyorum. 2 kere We used last year tamam, game. Hadi bakalım. Ee, şimdi arkadaşlar SCP oyunu bu. SCP Containment Breach oyuncu. Şunu biraz kısayım. Müzikten telif yemezsek güzel olur. Boş olacak. Videonun kafasılmasını falan hiç çekemem. Tamamdır. Oyunumuz başladı. Ee, SCP Containment Breach'in Unity ile tasarlanmış versiyonu. Biraz farklılıklar var ve çok daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Tamam. Güzeliz. Başladı oyun. Bir sınıf D olarak. Nerede olduğunu nerede olduğumuzu bilmediğim bir yerde başlıyoruz. Bak mesela sınıf D'nin çok daha güzel. Kol düğmesi bile var. Evet sınıf D Harun Rahmi olarak. Oyunun sonunu bilmiyorum. Normal CW oyununu biliyordum. Sonuna. Sub iki 2'deyiz. Light containment daymışız. Güzel. Light containment zone. Ee, nereye gidip ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Oyunu biraz oynadım. Ee, bir tane 682 mi öyle bir SCP vardı, böyle dört bacaklı bir şey var ya böyle geziyor. Ee, 682 di galiba. İşte onu gördükten sonra oyunu kapattım ben. Baktım geçemiyorum bölümü. Neyse sizinle birlikte geçeriz. 173. Klasik olduğu gibi her zaman 173'ün şeyi burada. Ha bura 173'un şey mi? Ha o da 173'un tamam. Galiba öyle yani. Ya bunu ben niye üç defa tıkladıktan sonra açabiliyorum? Neye Abi korkuyorum. Kapıyı aç. Koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş. Açıldı mı? Oldu. Tamam. Tamam. Arkamız dönsek mi? Aç şunu. Ulan hemen hemen de 173 gelmez yani. Abi çok karanlık ya Tırsıyorum ben Ben yine mi? Ha, tamam, gitti. Şimdi bu eventler halinde olduğu için bu Göz kapama muhabbeti sürekli sinirini bozmuyor Oyun içerisinde sürekli göz kırpman gerekmiyor Sadece 173 olduğunda falan kırpıyorsun güzel oluyor Şimdi Seed Sürekli regenerate oluyor yani Her oyuna yeni başladığında Generate oluyor Seed Bu nedenle Kötü. Yani nereye gideceğini bilmiyorsun ki. Ben daha önce videoda izlememiştim. Abi bu bir SCP değil mi? Read diyor. Okuyalım. Bunun şey yok mu böyle? ArcSight 48 Atmestration. Burası ArcSight'miş galiba. Şunu açalım ya. Açamıyoruz. Aha. Oksijen tank koymamız gerekiyormuş. Tank pressure low. Tamam. Argon koyuyoruz. Garip bir şeyler var. Bunlara bakarız. Şu an elvanterime bir şeyler gelmiyor. Bunu argon gazıyla doldurmamız lazım. Yanlış buluyorsam şu an. Anlamaz Bir müzik değişti korktum he ben şu an. Lan aşağıda bir şey mi var? Abi çok karanlık. Ben bu aşağı inmem. İnsan mı lan? Bir ışık var bir dakika. Sinek git ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya niye böyle yerler var? Neyse kart mart yok bu ne bu? Alamıyor muyuz hiçbir şey? Şu, gidelim şu kapıyı açalım. Ya müzik niye bir anda durdu? Ben bir tırsımaya başladım şu an. Tamam. Hadi bir kart mart bir şey. Kart falan var mı oyunda onu bile bilmiyorum. Ben bayağı önce oynamıştım bunu. 15 dakika mı? Ne, 20 dakika mı? Ne oynamıştım? Buradan argon mu doldur mu yoksa? <gülüyor> Sallıyorum şu an belki tutar. Ya yani normal CHP'de nereye gideceğini... Abi yapma bunu ya. Abi bunu yapma ama. Ben arkada da bir şey varsa şimdi. Tamam. <gülüyor> Şimdi bir anda açacak. Lan kapının önünde mi? Ceset var. Kesin bir şey var burada. Abi 173 eventi gitsin artık. T tırsmaya başladım. <gülüyor> Allah! Oğlum bir şey geliyor. Abi ben de tek kulaklık var. Yapma böyle. Aa, Allah bir şey geliyor. Aç kapıyı aç kapı kapı kapı kapı kapı kapı kapı kapat kapı. bir şey geliyor. Tamam sesleri biraz kasmak yok bu kulaklık olmayacak. Ben bir sonraki benim farklı kulaklıkla çekerim. Abi tek kulaklık var nereden geldiğini göremiyorum sesin. duyamıyorum Korktum be. Burada ne var? Kapandı mı o? Tamam. Korktum be. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> tamam kapı açma şeyinden korkuyorum artık. Bu ne? Bunu alamıyor muyuz? Aha Madison mı? Ne bu? SCP 500. Aa. Eee hepsini aldık biz. O, zor bulunan bir şey değil miydi o? Bu ne? Yüzüğü, yüzüğü de alalım. Ben bunları kullanmayı bilmiyorum. Bunlar SCP biliyorum da. Bu ne? Aa. Ooo x raydak Evantere bir şey mi geldi? Tamam ben bu x-ray'dan nasıl çıkacağım? Herhalde zamanla çıkar bilmiyorum Bakalım Bu neymiş? Medical Hypo Alalım Kapat Abi tek çıkış burası ee... Aha, Gitti güzel Etkisi bir süreliğiymiş. Güzel. Şu telekomdan konuşabiliyor muyuz? Emergency. Ya yapma bunu. Yapma bunu abi. Bir dakika biz hiç oyunu kaydetmedik. Kapı nerede? Kapı kapı kapı. Bir dakika ben oyunu kay Nasıl kaydediliyor abi oyun? F5. Saving. Tamam. Abi burada şey vardı. Şuraya gitmeyeceğim ben. Orada bir tane SCP eşimizden geliyor. Allah'tan yavaş galiba koşmuyor. 49 falan gelse var ya söverim. Artık her şeyden korkmaya başladım. Şundan korktum dedim. Aha buradan bir şey. Çıkıyor. Abi flashlight yok flashlight. hala light containment'tan çıkamadık. bir dakika. Burayı bura şey değil mi? 682'nin olduğu yer. bir dakika burada bir şey var mı? Ya bunu yayında oynamak lazım. Ya. Allah! Lan önüme niye çıktı? <gülüyor> Dönmedim salak gibi. Neyse loot game. Aynen bir loot yapalım. It used to be a small round steel bolt. Ha. Çelik bir tasın içinde işte eşyalar varmış. Birden fazla e, birden fazla almayın. 2'den fazla almayın yazıyormuşuz. Bu MCP SCP 330 pardon. Tamam yükleme işlemi bitti. Şimdi bak bu buraya ışınlanıyor değil mi? Kapıyı açınca bu E. Demin buraya ışınlanıyordu. Bu? bu mu lan? Abi şurada Konkret. böyle bir beton beton ya o korktum. Harbi o sandım. Aa, yok bu roman ne? Aa şey bu. Boston Dynamics robotu lan bu. RRB Spike diyor. Hadi lan oradan. Çalmışınız direkt. Bu ne? İşte. Kaç kaç kaç kaç. Lan geliyor. Abi Tesla Tesla Tesla Tesla. Koş. Yürümüyor hayır. Koşmamız bitmiş ama o buraya gelemez zaten. Kuyi ben testadan nasıl kurtuldum demek? <gülüyor> Super. Abi ben bir korktum ya. 1499. Hangi eski bu? Aslında inceleyebiliyoruz bunları bakabiliyoruz da ben videoda sizi sıkmamak için bunları yapmamayı düşünüyorum. Ha bulduğumuz noktalar bir yere geliyor. Objektif falan mı? Nerede bu? C, H, B, B, X, R, Q Bir yere gidiyor bunlar ama neyse Hadi topladım SCP bu değil mi şimdi? Where has a keycard? Someone tell Anderson to speak with them about it e, Temizlikçilerde keycard varmış Onun hakkında bir konuştuğum da Ha keycard bu tamam Keycard okuyucu burası Bu keycardı bulup buraya alıp bunu açıyoruz galiba Anladım. Abi şu deminki o kırmızı canavar var ya dört ayaklı. İşte ondan korkuyorum ben. Abi, abi yapma abi. Ma gözleri de şey ha. İyi, sonunda kurtulduk. Kapı açamıyor galiba. Bunlar alamam. Bombon, bombon pardon. Jambon ne ya? Ha bu SCP'miş Tamam, çıkmadım. Abi burada ölenler varsa birisi öldürmüş durumu bak. Bir dakika ben şu boni, boni yiyeceğim. Bir F5 alıyorum. 520 mu? buldum? <gülüyor> Bu çok korkutmadı. Hadi bakalım run run force run ne neler? Koş adam arkamızdaydı. Bir dakika burada bir şey var. Bunun içine giremiyorum. Bu ne? Her yerde SCP var arkadaş. Bu ne ya? Consumable SCP'ler. Yani. 178 document. Abi demin adam buradaydı. Bir dakika her yere bir bak. F5. Bak demin adam tam arkamda çıktı. Ya da konsiyum ettikten sonra oldu? Bir dakika şimdi bir bakayım. SCP 3000 mü bu? Bir dakika şu şeyi ben tekrarlayacağım. 1079. Bunu yedikten sonra etrafımızda o adam mı çıkıyor? Haa. Rastgele eventmiş o. Ne oluyor be? Aa, lan adam burada. Adam burada geldi. Lan. Ha. Ho, tamam. tamam. Tamam tamam. Bir şey yok. Allah, Allah belanı versin. Gelme lan. Abi adam çıkıyor her yerden. Abi. Kapat kapat. Koş. Koş. Koş. Koş. Koş. Koş. Koş. Koş. Buradan da çıkacak şimdi arkamdan çıkıyor. Abi daha çıkma bak. Artık çıkma yeter. Abi çıkma yeter artık. Yeter yeter. Nereye gitme Her yerden çıkıyor. Çıkma lan yeter. Hala mı çıkıyor? Artık takip eden abi asansör asansör lütfen asansör gelme gelme asansör hadi hadi hadi seni Allah! Oh, oh. kurtulduk! Son anda kurtulduk. Oy. Tamam ben bu oyunu biraz zor kaldıracağım. Aa, ben, tamam en son ben oyunu burada bırakmıştım işte. Böyle bir yer vardı. Of. Şurada değil mi? Aynı. Bu modellemeler aynı. Abi şunu gitmem ben. Ben buna gitmem. Çok korkunç. Oldum. Neyse bu videoyu buradan devam ettiririz bundan sonra. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. SCP-CB Containment Breach Unity versiyonuyla e, sizlerleydik. Videoyu eğer beğenirseniz devamını sizinle getiririz. Seri olarak hallederiz. Ama bu oyunu ben harbiden çok böyle sıkıntılı oynuyorum. Korkuyorum yani fena şekilde. Korku oyunlarına da hiç gelemem ben. Videoyu beğenirseniz dediğim gibi devam ederiz. O zaman kendinize bakın. Hoşçakalın.